Değerli dostlar yeni bir kariyer, yeni bir iş programına ve Business Channel Türk TV stüdyolarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Aile evlilik ilişki danışmanı ve uzman psikolog Şule Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şule Çolakel, değil mi? Evet. Evet. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyiyim çok teşekkür Böyle ederim. Böyle sinerjik enerjik giyildiniz evet. ve dağarcığınızdaki gerek psikolojiye gerek aile evlilik sorunlarına çözümlerle ilgili ve hatta bugün savunma mekanizmaları konusunda mekanizmalarımızı daha iyi çalıştırmak hı hı. bu savunma mekanizmaları nasıl oluşur? Ne zaman oluşur? Evet. Konu hakkında konuşalım. Çünkü evet. savunma mekanizmaları bizim hayata karşı duruşumuzu belirleyen mekanizmalar. Ee, hepimiz anne karnından dünyaya adım attıktan sonra... E, ...içinde yetiştiğimiz aileye göre, ebeveynlerimizin tutumlarına göre... E, ...çeşitli savunma mekanizmaları oluşturuyoruz. Ve bu mekanizmalar bizim hayata karşı duruşumuzu ve bakışımızı oluşturuyor. E, bir şekilde... Davranışlarımızı belirliyor. Davranışlarımızın e, hayatta bizi başarılı ya da başarısız kıldığını hepimiz biliyoruz. O yüzden savunma mekanizma, mekanizmaları gerçekten çok önemli. E, peki nasıl oluşturuyoruz bunları? Dünyaya geldikten sonra e, eğer güzel bir ebeveyn ilişkisi yaşayabilirsek evet. e, sağlıklı tutumlar geliştirebiliyoruz. E, bunlar da bizi daha güçlü Hayata karşı daha sağlam basabilen, daha sağlam durabilen insanlar haline getirebiliyor. Ama maalesef hepimiz bu kadar şanslı değiliz. Bazen ebeveyn tutumlarından ya da çeşitli çevresel faktörlerden dolayı bu mekanizmalar yanlış şekilde de oluşabiliyor. Önce neler var mekanizmaların içerisinde? Bastırma var. Tepkimizi bastırabiliyoruz. İnkar var. Ee, çok kızdığımız zaman, öfkelendiğimiz zaman bu öfkemizi inkar edebiliyoruz. Çarpıtabiliyoruz. Ee, çarpıtmayı bir yaşam biçimi haline getirebiliyoruz. Yansıtabiliyoruz. Yine içinde bulunduğumuz durumu ve konumu e, farklı bir şekilde karşımızdakine yansıtabiliyoruz. Öfkemizi mesela bir eşin, e, bir kocanın... Eşine kızdığı zaman, bunu eşine şiddet göstermek yerine elindeki telefonu duvara fırlatması bir yansıtma biçimi örneğin. Ödünlemeler yapabiliyoruz. Kendimizden sürekli ödünleme vererek hayata tutunmaya çalışabiliyoruz. Yüceltme yapabiliyoruz. Örneğin bir cerrahın yaptığı şey aslında içindeki şiddet duygusunu yüceltmeye çevirmiş olmaktır. Eğer... Savunma mekanizmalarımızı doğru kullanamazsak bunlar patolojiye dönüşebiliyor. Doğru kullanabilirsek, olması gerektiği gibi savunma mekanizmaları oluşturabilirsek bunlar da bizim başarılı olmamıza sebep oluyor. Yani savunma mekanizmaları doğru oluşur ve doğru ustaca kullanılırsa hepimize birçok fayda sağlar ve işe yarar diyorsunuz. Peki savunma mekanizmaları evlilikte nasıl karşımıza çıkıyor? Evlilikte şöyle... Ee, biraz önce bahsettim ya ödünleme. Ee, mesela ödünleme savunma mekanizmasını çok fazla kullanan bir kadın. Ödün vererek mi? Ödün vererek. Kendinden vererek. kendinden, e. kendinden e, vererek e, hayata tutunmaya çalışan. Yani, yani fedakarlık yaparak fedakarlık, mı? Fedakarlık evet. Görmezden gelerek mi? Yani daha çok fedakarlık yaparak. Fedakarlık yani yaparak. kendi kişiliğini geri plana itip çevresindeki insanların sürekli isteklerini yapmaya çalışarak. Ve onları mutlu etmeye evet, çalışıyor. Hayata tutulmaya çalışan insanlar e, evlilikte de bunu bir şekilde e, eşine ve çocuklarına karşı da uygulayabiliyorlar. Bu tarz insanları biz maalesef toplumumuzda daha çok kadınlarda görüyoruz, görüyoruz. bu savunma mekanizması. Peki kadınlar bu konuda kendini psikolojik... Ve diplomatik olarak nasıl güçlendirebilirler? Nasıl güçlendirebilirler? Ee, ne yapmaları gerekiyor? Öncelikle bir kere e, kadınlarımızın kendi kişilik oluşumlarını gerçekleştirmeden, erken yaşlarda evlenmelerini önleyerek e, öncelikle güçlü kadınlar oluşturabiliriz. Çok iyi eğiterek kadınlarımızı güçlendirebiliriz. O zaman e, yani ailelere e, şöyle diyebilir miyiz? Yani kız çocuklarını ileride fazla fedakar olmamaları yani ödün vermemeleri hı hı. yani yeterince duracağı noktaları kendilerini yok evet, etmeden sınırlarını, sınırlarını bilmeleri için hı hı. evliliği ve ilişkileri güzel yürütmeleri için bir profesyonel hı hı. yardım alabilirler. Tabii Sonuçta ki. bu kız çocuğu. Tabii yani ki. çocuklarımızı atsak atamayız, satsak satamayız ama... Kızlarımızı verdiğimiz veya evlendirdiğimiz kişilere karşı bireyselliklerini yok etmeden, haklarından vazgeçmeden. Çünkü aileler her zaman, her an yardıma koşamayabilirler. Tabii Ama ki. o kişiyi iyi eğitirsek psikolojik, pedagojik bir dille gerekirse uzmanlardan yardım alarak savunma mekanizmalarını ...ustaca kullanmalarını sağlayabiliriz. Böylelikle şiddeti bile önleyebiliriz tabii belki de. Tabii ki. Çünkü yatıştırıcı e, başa çıkma tutumuna sahip bir kadın ne yapacaktır? E, her ne kendisinin isteklerini geri plana itip sürekli eşinin ve çocukların isteklerini ön plana çıkaracaktır. Bir şekilde tükenecektir belirli bir yaşa geldikten sonra. Artık o, ayakta o, o duramayacak tüken, hale. Tükenmekle sevgisi de tükeniyor. E, tabii her şeyi tükenecek. Her şeyi Çünkü sürekli doğru. bir insan... Almadan vermek Allah'a mahsus bir şey. İnsanların e, bedensel, fiziksel ve psikolojik durumuna aykırı bir durum bu. E, ama maalesef yanlış öğretilen ödünleme savunma mekanizmasını evlilikte eğer yatıştırıcı başa çıkma mekanizmasına tutumuna dönüştürmüşse bir kadın, belirli bir yaşa geldikten sonra tıkanması son derece doğal. Evet, peki ergenlere nasıl davranırsak, Doğru yol almalarını sağlarız. Sonuçta ergenlerin biliyorsunuz ergenliğe girer girmez veya ilerleyen dönemlerde hı hı. çocuklara veya ergenlere canım dediğinde canın çıksın anlıyorlar. Evet. Savunma mekanizmalarını çok farklı kullanıyorlar evet. ve bu ailelere yaralayıcı olabiliyor. Hı hı. E, çok e, Baskılansa da çok affedersin sünepe bir çocuk, özgüvensiz veya silik bir çocuk olabiliyor. Hı hı. Ben daha çok halk tabiriyle bunları söylemeye çalışıyorum. Belki siz e, bu konuda daha açıklayıcı bilimsel e, bir dil kullanırsınız. Yani ergenlere nasıl davranırsak savunma mekanizmalarını doğru kullanırlar. Aileler onlarla toplum daha uyumlu olur. Hı hı. Bu çok önemli bir konu. Buyurun. Tabii ki çok önemli bir konu. Öncelikle e, sağlam ailelerde yetişen çocuklar e, çok daha sağlam. ...bir şekilde gelişme, pedagojik ve psikolojik gelişme sağlayabiliyorlar. Biraz önce konuştuğumuz gibi sağlam sistemler kurmuş, sağlam savunma mekanizmaları kurmuş... ...güzel uyumlu yaşam biçimleri ve tutumları oluşturmuş, anne baba tarafından yetiştirilen çocuklar... ...ergenliğe geçtikleri zaman da daha kolay bir ergenlik atlatabiliyorlar. Daha sorunsuz bir ergenlik atlatabiliyorlar. Bunun için çocuklarımızı öncelikle... Bu işin bir püf noktası var e, ergenlerde. Her ne olursa olsun çocuklarımızı bir kere koşulsuz bir şekilde kabullenip sevmek durumundayız. Bu işin püf noktası bu. Ben ebeveynlere bana gelen danışanlara en çok bunu öneriyorum. Çünkü e, her insan ayrı bir evren, her insan ayrı bir kainat. E, birinde çok işe yarayan bir şey, birinde başka birinde işe yaramayabiliyor. O yüzden herkese özel davranılması gerekiyor. Ee, aynı ebeveynin çocukları olmasına rağmen her çocuk ergenlikte farklı davranışlar ve tutumlar geliştirebiliyor. O yüzden bir kere anne babalar çocuklarını çok iyi tanımalılar ve onların karakter, mizaç ve kişilik yapılarına göre davranış biçimi geliştirmeliler. Onların doğru e, davranış biçimi geliştirmeleri için ergenlikte yaşayacakları sınaptik budanmayı doğru yapabilmeleri için ee, iyi örnek olabilmeliler. Sinaptik budanma nedir? Ee, bebeklikten itibaren beynimizde oluşmuş olan e, snaptların e, beynimizde oluşturmuş olduğu e, şemalar e, bir şekilde bizim karakterimizi oluşturur. Bir şekilde bizim kişiliğimizi oluşturur. Sürekli beynimize dışarıdan aldığımız verilerle karakterimizi kişiliğimizi belirli bir yaşa kadar zaten kemikleştiririz. Şimdi ergenlik öyle bir dönem ki bu gelen verilerin budandığı bir şekilde hani e, dikmiş olduğunuz bir ağacın belirli bir boya geldikten sonra artık daha biçimli bir şekilde e, büyüyebilmesi için nasıl onu budayıp e, fazla dallarını e, sağından solundan çıkmış e, gereksiz dallarını budamamız Tabii. gibi. Böyle bir çerçep <gülüyor> temizliği kendi e, bedeninde de ağacın bedeninde de dediğiniz gibi temizlemeler oluyor ki. ...genç daha hızlı bir yol alsın, evet. daha sağlıklı Gönlünü büyüme çok daha etsin. iyi belirleyebilmesi Bravo. için ergenlik aslında çok güzel bir fırsat. Anne babaların bu fırsatı çok iyi değerlendirmesini tavsiye ederim. Şimdi ergenlerin isyankarlığından özellikle çok fazla e, şikayetçi anne baba. E, biraz kuşak çatışması oluyor bu konuyla ilgili. E, sosyal medya, e, televizyon... E, Bilgisayar, e, internet sürekli e, bunlarla ilgilenmelerinden, bunlara bir şekilde bağlı olmalarından çok şikayetçi oluyorlar ama e, şöyle düşünsünler, kendileri de o yaşta olsalar e, ve yeni ergen oluyor olsalar aynı şekilde davranacaklar. O yüzden e, bu sınaptik budanma yaşanırken, yani bu kişilik tam oturup e, artık karaktere dönüşürken çocuğun isyan etmesindeki e, ya da Aykırı davranışlardaki bulunmasındaki sebep şudur. Aslında kendi sınırlarını belirlemeye çalışıyor. Yani ben nasıl davranırsam e, hayata karşı bir duruşum olabilir. Bunu belirlemeye çalışıyor. 1,5-2 yaşında yaşamış olduğu, o yeni yürümeye e, ve koşmaya başladığı, yeni yeni konuşmaya başladığı, o küçücük yaşındaki, o ilk ilk minicik ergenlik yaşadığı dediğimiz o dönemden sonra ergenlikte de aynı şeyin biraz daha kapsamlısını yaşar. Çünkü artık sosyal çevre vardır, artık okul vardır, arkadaşlar vardır, her şey vardır ve bunlara göre de kendini konumlandırmaya ve belirlemeye çalışır. İşte burada anne babaya düşen şey mümkün olduğu kadar çok anlayışlı davranmak, çocuklarına mümkün olduğu kadar çok yakın, sıcak, ilgili, alakalı davranmak. Kısıtlama çerçevesini biraz genişletmek. Yani kontrollü bir şekilde kısıtlamayı biraz daha fazla genişletmemiz kontrollü lazım. Kontrollü esneklik mi? Kontrollü esneklik evet. evet. Yani peki bu durumda e, bazıları benim çocuğumda bir hastalık yok. Veya işte psikoloğa mı gideceğiz, biz deli miyiz, psikiyatra mı gideceğiz hı hı. gibi. Baş edemeyince e, ya salı veriyorlar ya hı. daha çok... Fiziksel, psikolojik çocuğa şiddet uyguluyorlar. Birçok böyle gayri insani bazen çok affedersin hayvani yöntemlerle çocukları dizginlemeye veya terbiye etmeye çalışıyorlar. Evet. Peki sizin gibi uzmanlara danışsalar ne gibi kazanımlar olur? Ergenler ailesi getirmese bile hı hı. gelmeye istekli olsa veya aileler çocuk gelmese bile gelse... ...veya birlikte cümbür cemaat gelseler... Hmm. ...ne gibi kazanımlar olur? E, hangi yol olursa olsun... E, ...eğer o yolu yürürken... ...önünüzde bir rehber olursa... ...yolu yürümeniz... ...çok daha kolay olur. Hata yapma ihtimaliniz daha düşer. E, ve... ...insan gibi çok önemli bir varlığı... ...yetiştirirken ki... E, ...en önemli üründür. Ben insana öyle evet, diyorum. Doğru. ve kadın, En önemli meyve. Evet. Yani evliliği bir... ...şirket gibi düşünürseniz... ...evliliği bir ortaklık gibi... ...düşünürseniz... ...evliliğin içerisinde yetiştirilmiş... ...en önemli ürün. Evet, bravo. Yani en önemli... ...hayata sunulan... ...varlığın en mükemmel şekilde... ...yetiştirilmesini sağlarsınız. Hata yapma şansınız düşer. Her türlü... ...aslında insanların... E, psikolojik danışmana gelmeleri e, çok büyük faydalar sağlar. Çok büyük bir fırsat Bunun, olarak da görüyoruz. Evet. Peki yanlış eş tutumları aldatmaya sebep olur mu? Bu da önemli gelen bir soru. Son hı hı. sorumuz diğer e, soruyu ise e, hani savunma mekanizmaları patolojiye sebep olur mu konusunu da başka bir programda Konuşacağız. Gerçi siz sohbet arasında onlara da değindiniz. Hı hı. Özellikle şu e, yanlış eş tutumlarından kaynaklanan aldatmaların önüne nasıl hı hı. geçeriz? Bu konuda bir üç dakikalık zamanımız var. Hı hı. Şimdi e, biraz önce e, evlilik içerisindeki tutumlardan bahsederken evet. işte e, kadının yatıştırıcı başa çıkma tutumu sergilemesinden bahsettik. E, bu genelde Türk toplumunda daha çok kadınlarda oluyor. Bazen tabi erkeklerde, erkek eşlerde de görülebilen bir durum ama daha çok kadınlarda oluyor. Maalesef e, toplumsal baskılardan dolayı kadınlar bunu daha çok özümseyip benimseyebiliyorlar. E, erkeklerde de suçlayıcı başa çıkma tutumu olabiliyor ve e, sürekli karşısındaki kişiyi suçlayarak aslında hayata karşı duruş belirlemiş oluyor. Ve e, hiçbir şekilde o konunun içerisinde, o bağlamın içerisinde kendi bir... Sorumluluğu yokmuş gibi davranabiliyor. Ee, bazı kişilerde de ilgisiz ve patavatsız e, davranış biçimi, davranış tutumu oluşabiliyor evlilik içerisinde. Tamamen konunun dışında. Sanki o konuyla onun hiç alakası yokmuş. O evliliği e, sadece kadın ya da sadece adam yürütmek zorundaymış gibi. Yanlış tutumlar olabiliyor. Bazen de e, çok sıkça rastladığımız... Her şeyi akla ve mantığa bürüyerek işin içerisinden duyguyu, sevgiyi, aşkı, e, işin tutkusal boyutunu tamamen dışlayarak sanki iki e, iş ortağıymış gibi e, davranış biçimine dönüştürebiliyor eşler maalesef e, süreç içerisinde. Bu duruma dönüşebiliyor evlilikler. Peki ne oluyor bu olduktan sonra? Bu kadar yanlış tutum içerisinde olduktan sonra ne oluyor? Eşlerden bir tanesi... Evliliğin içerisinde oluşan gerginliği ve stresi azaltmak için aldatma yoluna gidebiliyor. Aldatma bir üçüncü kişinin o evlilik içerisindeki biz iki kişi arasındaki emosyonel üçgene bir başka kişinin üçgenin bir ayağı olmasını aldatma diyoruz. Yani iki kişi arasında bir ilişki var ve ilişki çok gergin, çok stresli. Fakat e, yürütülmesi gereken de bir hayat var, çocuklar var, belki iş ortaklığı var, belki ortak kazanılmış bir ev var, ortak kazanılmış bir sürü e, hemen vazgeçilemeyecek bir sürü nesne var, bir sürü obje var. iki kişi arasında e, yürütülmesi gerekiyor o evliliğin ama e, duygusal anlamda da çok büyük bir stres ve gerginlik var. İşte aldatma bu noktada devreye girebiliyor. Ve... Bazen evliliği kurtarabiliyor, bazen de tamamen yıkılmasına sebep olabiliyor. Peki ne oluyor da insanlar buna ihtiyaç duyuyorlar? Şimdi bizim e, serotonin gibi, oksitoksin gibi e, bağlanmaya ve sevgiye sebep olan hormonlara ihtiyacımız oluyor. Zaman zaman bu hormonal dengemizdeki düşüşler, işte bu gerginliklerden, streslerden ya da hayatın monotonundan dolayı veya depresyona girmemizden dolayı ya da başa çıkma tutumlarımızdaki yanlışlıktan dolayı bu hormonal dengemizdeki düşüşler bizim bu hormonları edinebilmek için çeşitli farklı değişik yollara girmemize sebep olabiliyor. Hani zaten danışanlar bize geldiği zaman şunu söylüyorlar ya hocam bir boşluğa düştüm de oldu. Ya aslında ben bunu yapacak adam değildim Değil ya da ben bunu yapacak kadın değilim ama öyle bir boşluğun içerisindeydim ki işte denize düştüm yılana tutuldum. Yani bu gibi. aldatmalar çoğunlukla planlayarak olmuyor. Çoğunlukla planlayarak olmuyor. Altında muhakkak bunun hormonal dengeyle ya da psikolojik dengeyle ilgili bir problemi oluyor İlişkilerle altında. ilgili İlişkilerdeki savunma. İlişkilerdeki patolojik durumlardan kaynaklanıyor. kaynaklanıyor evet. İşte önemli olan burada evlilik... Evliliği kurtarabilmek. Peki. Çünkü evliliğin diğer ayağındaki bu aldatmaya sebep olan kişi de aslında ayrı bir konu. Onu ayrı konuşmamız lazım. Tabii. Çünkü onun ayrı bir yıpranmışlığı var. Hepsini ayrı ayrı konuşabiliriz. Evet, Değerli seyirciler yeni bir iş, yeni bir kariyer programının sonuna geldik. Ama konular bitmiyor. Hayat devam ediyor. Boşluğa düşmeden aynı zamanda savunma mekanizmalarında doğru kullanmak... Aldatmak, aldatılmaktan kurtulmak, korunmak, aldatmak ve aldatılmakla baş için uzman psikologlara, aile evlilik danışmanlarına danışmanız, yol almanız, profesyonel mesafeler kat etmeniz dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın.